Ya ben size bir şey soracağım. Siz nasıl bu kadar mutlusunuz? Kıyamet koptu umrunuzda değil be. Ona sırrımızı söyleyebilir miyim? Buraya gel. Buraya gel. Biz çok ama çok... ...aptıldık.